Oruç tutma yaşına gelmeyen çocuklara orucu sevdirmeyi, tanıtmayı, onların güzel anılarla büyümelerini sağlamayı amaçladığımız tekne orucunda çocuklarda güzel anılar bırakmak, ve onların küçük dünyalarında büyük izler bırakmak adına bugün çocuklarla bir araya geldik. Siir İHAHA olarak çocuklara orucu sevdirip orucu alıştırmak amacıyla 4-10 yaş aralığındaki çocuklarımıza özel iftar programı düzenledik. 3 çocuğumuzu davet ettik. Dışarıdan gelenler de var. Aralarında yetim çocuklarımız da var. Rabbim hayırlara vesile kılsın. O ne